Öyle mesela 15 günde en az 10.000 TRX musunuz? 10.000 TRX yatırdığınız zaman e, 10 günde e, 10.000 TRX yatırdığınız zaman 15 günde 20.500 TRX alabiliyorsunuz. Şimdi yatırımı gönderdiğimiz için buraya gelip e, transfer deyip e, Recharge Completed diyoruz. A hesaba geçmemiş Gördüğünüz gibi burada değişik özellikler var Oyunun özelliği var Buraya geldiğiniz zaman Mesela miktarı arttırır, arttırıyorsunuz Oyna diyorsunuz ee, Kazanma oranı var Gördüğünüz gibi Kaç kişi katılıyor e, Ona göre rastgele birine Toplam miktarı veriyor 120 saniye diyor Hemen geldikten sonra bir kez bunu deneyelim <gülüyor>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 şu an bir kişi olduğu için herhalde başvuru gönderildi dede şöyle bir serp veririm diyelim gördüğünüz gibi bu benim kullanıcı adım buraya geldiğimiz zaman bakalım paramız gelmiş mi daha gelmemiş bir o iki 3 dakika sürecektir buraya geldiğiniz zaman profilden app'ye basarak uygulamayı indirebilirsiniz burada geçmiş kayıt işlemleri var gördüğünüz gibi 20 trx dwindles diyor bir, ta, bir trx tam, e, bir trx aldık hani 20 trx yatırdığımız için diyor olarak buraya bilet olarak ııı e,